Arkadaşlar ee, 4D'liler Özellikle EYT'li kardeşlerimiz 4 değerli kardeşlerimiz Yayın başına bekliyorum Sürem kısıtlı ama Bugün e, haftanın son e, iş günü Sizlerle görüşmek istedim e, Sizlere e, Şu anda döneceğim e, Bazı bilgiler var bir, bir saniye bir mesaj vardı Onu yazdım Şimdi e, arkadaşlar Dört değil, işçi kardeşlerimizle ilgili 8 Haziran'da önemli bir açıklama yapmıştım. 8 Haziran için önemli bir açıklama yapmıştım arkadaşlar. Evet, o gün geldi. 8 Haziran bugün ve ikramiyeden ödendiğini kurumlardan duymaya, öğrenmeye başladım. Tabii ki bu durum beni mutlu etti. Çünkü herkesin ikramiye diye kıvrandığı günlerde ikramiyenin net tarihini belediyelerden sonra verilen olan verilecek olan diğer kurumlardaki ikramiyenin ilk tarihini vermenin mutluluğunu yaşadım arkadaşlar. Ne mutlu şu anda ödemeler başladı. Birçok kurumdan ödemelerin yapıldığına dair haberleri alıyorum, bana ulaşıyor arkadaşlar. Biz de tabii ki seviniyoruz. Tabii ki bu canlı yayınımda ödeme alan kurumlardan ve ödeme alamayan kurumlardan tabii ki bu yayında bilgi istemekteyim, haber beklemekteyim arkadaşlar. Hoş geldiniz Sayın Özsoy, Gürsü, Oğuzhan, e, a, Sayın Araç. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın kanalıma. Bize güç verin ki biz daha güçlü olalım. Arkadaşlar, milli eğitimde haklı bir gurur yaşıyorum. Bütün sendikaların uyuduğu bir dönemde kardeşiniz e, milli eğitimle çok sıkı bir şekilde görüşerek, Maliye Bakanlığı'na baskı yaptırarak bir ay daha fazla çalışma haklarını da koparmış bulunmaktayım. Birilerinin 1 milyonluk üyelik abonelik kanallarından yapamadıklarını biz burada birkaç binlik aboneyle yapıyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz araç İnejat Yener, Sayın Ümmü Korkmaz, Oğuzhan Özsoy, Altın Gürsu, Sayın Adika. Evet evet arkadaşlar güzel haberler geliyor. Güzel haberler geliyor. Sayın İne Göl, Sayın Can, Sayın Ümmü Solmaz ve Sayın Özsoy haberleri okuyorum. Neden hala promosyonları yapmadı? Songül Hanım promosyon çok lokal bir konu. Bakın lütfen hükümetle alakalı değil o. Yani onu söylemek istiyorum. Yani onu söylemek istiyorum. Demek istediğim şu arkadaşlar gerçekten çok güzel bir şekilde çok güzel bir şekilde bazı haberleri alıyoruz, bazı durumları öğreniyoruz. Biz sizle paylaşıyoruz. Şu anda arkadaşlar ikramiyeler ne kadar yattı? 8'indeki müjdeyi vermiştim. E siz de bir yere ayrılmayın. Sizin müjdeyi de verdim. Ama EYT'li kardeşlerimizden gereken şey hala gelmedi. Hepinizin gelmesini bekliyorum. Sizi günlerdir kıvrandıran yorumcuları bırakın. Sizin için bilgi öğrenin ve sizle paylaşan, olumlu haberler paylaşan kardeşimize gelin. Evet. Ee, bir saniye. Evet arkadaşlar. Şu anda bakıyorum e, promosyonlar dediğim gibi kurumdan banka arasındaki çok lokal özel bir konu. Evet selam, e merhaba, alaiküm selam Aleyküm. Ee, Ne kadar aldınız Sayın İlayat? Sekizinde müjdeyi vermiş miydim arkadaşlar? Ses istiyorum. <gülüyor> geçen ay verdim. Geçen ay, geçen ay. Geçen ay verdim. Genelgeyi ben çıktığı günden öğrendim arkadaşlar. Ne kadar para aldınız arkadaşlar? Lütfen paylaşır mısınız? Sayın Ümmü, Sayın Korkmaz. Selam, hoş geldiniz. Ya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni arkadaşlar arama kısmet olmadı. Ama şöyle dedim, Mevlüt Bey bir şekilde bu işe el atar. İnşallah Sayın Başkan bu konuya duyarlı olacaktır. Biz de bir arayalım makamını. Şu promosyonlarla alakalı görüşmeler ne yaptılar onu soralım. Sayın Özsoy ödenmedi diyor. Hangi kurum sizin Sayın Özsoy? 12'si 13'üne kadar süre var. Kırıkkara kayaka yatmadı daha. Bazı kayakalar da yatmaya başladı Sayın Gürsü. Evet e, Anka Adika. E, evet Çerkez kardeş. Bugün yaptı hocam al. Ne kadar aldınız bir yazarsanız sevinirim kardeş. Sayın Salta, belediye verecek bir ikramiye? Verdi Mehmet Bey. Belediyelerin çoğu verdi Nisan ayında en geç Mayıs'ın başında 5 günlük ikramiyeleri verdiler. Sayın Cihan Aleykümselam, Afyon KYK Başkanım, ne kadar aldınız kardeşim? Yani tediyene kadar aldınız, ikramiye ne kadar aldınız? Hakan Can, ne oldu? hep Belediyesi'ni arayacaktın, hep Belediyesi'ni bir şey yok. Öğleden sonra arayacağım Sayıncan Gerçekten çok büyük yoğunluk vardı. Adana Büyükşehir, evet 30'unda aldınız mı arkadaşlar maaşları? Adana Büyükşehir e Belediye aldı mı paranı? Evet. Ya Kesinti olmuştur o şey kesintisidir. E, resmi bayram kesintisi Mustafa Ünlü. Maaşında düşme yok yani rahat olabilirsin. Sayın Ünlü, bütün maaşlar almış oldunuz mu? Tek maaş mı verdiler? Siz epeydir para almamıştınız. Sayın olur. Belediyede ikramiye yok. Vermişlerdi 5 günlük. Cerrah Paşas'tan Sinem ama hala ödeme yok. İktidarın bir almadıysanız 13'e kadar bekleyin Sayın soy. Arkadaşlar beğeni like attık mı? EYT'li kardeşlerim müjdelerimi vermiştim. EYT'den arkadaşlarım EYT'de emeklilikle ilgili çok güzel haberler aldım. 2019'un başında aşamalı aşamalı geçeceksiniz. Yaklaşık ailesiyle birlikte 5-6 milyon kişiyi bulan bir kitleyi etkileyecek olan EYT aşama aşama hükümetin büyük bir katkısıyla hayata geçirilecek. Şu anda spekülasyonlara ve manipülasyonlara fırsat vermemek adına titizlikle götürülen bu işlemde 2019 başından itibaren aşamalı bir şekilde EYT'lerle ilgili çalışmalar başlayacak arkadaşlar. EYT'ler aşama aşama emekli olarak bu sorun ortadan kalkmış olacak. Milliyetin 11 ay onay, onaylanmamış. Hayır e, Sayın Mevlüt Bey, Temmuz'un başında o onay maliyeden resmi gelecek. Şurada pek bir şey kalmadı. Sayıncan, Can, Belediyesi'ni öğleden sonra arayacağım sayıncan. Göç idaresi ödeme yapmadı mı? Yapmaya başlamıştır. Nasıl oldu? Büyükşehir galiba Sayın Altun. Büyükşehir'de misiniz? Büyükşehir'deki sorun hale devam ediyor. Ee, Sayın Şendil maaşımız aynı 1 ile 5 arasındaydı. Alamadık. İdareye soruyorum. Kimsenizma yatacağını söylemiyor. Tek bence bayramdan önce yatırabilir arkadaşlar inşallah Sayın Şendil. Birlikte de ben Tekirdağ'ı aramıştım. 15'ine çekeceğiz demişlerdi. Öyle olmasın bana dediler yani. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni aradım. 15'inde alırsınız demişlerdi arkadaşlar. Birlikte bugün ikramiye yatacakmış doğru mu? Çok güzel olur arkadaşlar. 14'ünde demişlerdi çıkış yapacağız diye. Ondan önce de bu para gerçekten şey olur. İnşallah bir ayda indi rahatsınız. Yusuf abi bilir ikramiye evet. Eee Kayat KHK'de yaptı. Ne kadar yaptı? Sayın Kaya şu paraları paylaşın benimle. Sayın Gül merhaba evet hoş geldiniz. Arkadaşlar EYT'l arkadaşlarımız da bekliyoruz. EYT arkadaşlarımız nerede? Sayın Can Ergin spor bakanlığı nereye bağlanacak? Onunla ilgili arkadaşlar ben ayrı bir yayın yapacağım spor bakanlığı ile alakalı. Ee, merhaba evet belediyelerde ödeme yok. Belediyelerin hepsinde ödeme yok değil. Çoğu ödeme yaptı. Hangi belediye olduğunu bilmek isteriz Sayın Halil Bey. Okullara yazı gelecek mi başkanım çalışma süresi ile ilgili. Arkadaşlar bir aya düştü. Temmuz'dan sonra netleşecek ama. Şöyle maaliyedeki resmi yazı Temmuz'da yürürlüğe girecek. de Eğitim'deki dedi ki bana bir dahaki sene inşallah dedi, bu çıkış olayları olmayacak dedi. Beyazgül evet ee, sağ olun kolay gelsin size de. Arkadaşlar beğeni like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olsunlar. Evet. Evet, ee... yani benim dediğim çıkmış olur, Sayın Ülker yaptığım baskıların meyvesini almış oluruz Sayın Ülker İnşallah milletimle böyle müjdeyi ben de bekliyorum. Ayetnün kayıtlarına hoş geldiniz, 850. Şey mi? İkramiye, tediye toplam mı? Evet, güç ders promosu ikramiye yapmadı, yapması lazım aslında. Bilmiyorum ne kadar haber alıyorsan memurlara ikramiye ne oldu? Arkadaşlar memurlara ikramiye için Sayın Cumhurbaşkanımız da İngiltere'de ve Sayın Maliye Bakanımız da Ankara'da açıklama yaptı. Bu yönde fikir birliğindeydiler. Ama seçim ekonomisine girdiğimizde ve özellikle son günlerde gerçekten e, ekonomide seçim ekonomisinden dolayı belli bir harcama yoğunluğunun tarafından dolayı inşallah kurban bayramına kaldı. Ama ibreler tamamen verilmesi yöndeydi. Bu konuda seçimde bıçak sırtı geçmediği için bir dahaki bayrama kaldı. Ama reis ne olursa olsun memura bunu verir. Mutlaka rahat olun arkadaşlar. Çok güle güle harcayın Sayın Gül. Arkadaşlar 8'i geldi 8'i. Neredesiniz? 8'i geldi paralar yatmaya başladı arkadaşlar. Hocam Milli dön çalışmayı 12 çıkarttı. Arkadaşlar gerçekten ee, kahin değilim. Arkadaşlar gerçekten kahin değilim ama şu kardeşlerimizin hakkı için bir buçuk aydır kendimiz harap olduk. Ve hepinize böyle bir müjdeyi daha önceki videolarıma bakın. Bu konuyla ilgili müjdeleri verdim. Bu yönden sizden isteğim şu arkadaşlar. Gerçekler dünyasını bütün arkadaşlarınıza söyleyin. Burada başardığımız şeyleri anlatın. Şu kanalı öyüksüz bırakmayın. Milli Eğitim Evet yatacaktır. Milli Eğitim'de şu şeyleri kurtardık en azından. Ee, belediye, e, sayın Yener belediye 650 TL ikramiye yattı. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz yetkili kardeşlerimize, sayın bakanımıza. Sayın Hakan belediye işini yaptın? Evet. Arayacağız dedik ya Sayın Hakan Bey. Allah razı olsun başkanım. Çok teşekkür ederim Göksel Bey. Valla kazanıyoruz, kazanıyoruz. Söker söker kazanıyoruz akları. Ebrar Bey işte belediyenin çok azı yatırmadı. Hangi belediyeyse onunla da temas kurmak isteriz. Evet. Zeli Hanım alırsınız inşallah. Yani o yönden şey yapmayın arkadaşlar. Hoş geldiniz Sayın Kalbin içinden. Sayın Sabiye Pre ikramiler yarın yatıyor 800 TL. Çok teşekkür ediyoruz yetkililere. Arkadaşlar mutluyuz gerçekten mutluyuz. İkramiyelerimiz tediyelerimiz yatıyor. Çok mutluyuz arkadaşlar. Müzi Savunma Bakanlığı'ndan tık yok. Orayı gerçekten biraz ihmal ettik. Kusura bakmayın ama bugün aramaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. Milli Eğitim'de bir hareketleme var. Sonunda Milli Eğitim Hareket'e geçirdik arkadaşlar. Bir ay kazandırdık ama büyük bir baskı var. Seçim var arkadaşlar. İnşallah. Sayın Mehmet. Evet evet kardeşim. Denizli'ye afat dediğiniz zaman maaş yatmadı. Denizli'de bazı kurumlarda gecikme var arkadaşlar. Ama bu gecikmenin kalkacağını düşünüyorum. 12'sine kadar yeter Sayın Aydıncı. Ben de Denizli'deyim zaten. Evet Sayın Arabacı, biz kurumda hiç para olmuyor ikramileri yapmadan. Hangi kurumda <gülüyor> Hangi kurum bu? Arabacı, yani ne kurumu bu? Para falan yok diyorsun. Yani kurumun şeyi çizdirme yani karizmayı. Bir Söyle de inşallah şey yapalım, işi şakası bir tarafa. Dilara Kaya, benim niyetim 1850 ama bugün 677 bence. Hmm, tahminler geliyor. Aminler geliyor. Hastanelerde inşallah 12 sene doğru yatacak arkadaşlar. 650 alındı. Güle güle harcayın sen Gülkan Bey. Bayramda güle güle harcayın. Taner Bey güle güle harcayın. Evet. Ya şöyle. Göç idaresinde işler biraz yavaş ilerliyor ama tam ilerliyor. Merak etmeyin yatıracaklardır. Ben göç idaresini aladığımda bana ödenek sıkıntısı olmadığını dediler. EYT'li arkadaşlar burada. Mı? Arkadaşlar neredesiniz? Murat Keser İkramiye yalan olmadı. İnşallah kurbana memura. Ben de memurum. Büyük bir intiba vardı. Gerçekten biz de istiyorduk. Ama muhtemelen gerçekleşmeyecek gibi. Tamam Hakan Can Bey. Ben arayacağım dedim lütfen. Devamını yazarsanız böyle olmuyor. Şık. Ben arayacağım zaten. Yani bu konuda sözleniş yapmayın lütfen. 9-15 dediler 677 aldım. ya yani Güne göre değişiyor. Maaşa göre değişiyor arkadaşlar. 5 günlük, 7,5 günlük veriyorlar. Evet, evet. evet arkadaşlar, şimdi ben ee, epey bir gerçekten mailimiz gelmiş. Evet, 52 günü belediyelere bir şey yatmaz. Ben hızlı bir şekilde yapıyorum. E, hızlı bir şekilde yapıyorum. Çünkü benim de işim var arkadaşlar. Birazdan ayrılmak durumunda kalacağım. Mesajların hepsine hızlı hızlı cevap vereceğim ama yetişmiyor. E, 42 652 yattı. Hayır 42 günlük 600 evet. Öyle bir şey yok 42 günlük değil arkadaşlar. Dersizek 10 günlük bir yatmıştır veya 11 12 günlük yatmıştır Sayın Gülten Türk. Sayın Gökhancan işte bunları bunları baksana bir böl. Başka ödemeler de olacak Gökhancan. Bunları böl 12'ye bir anlarsın. Çok güle güle harcayın sayın Tokat Kaya Kaya. Çok teşekkür ediyorum Tokatlı kardeşlerimize de hemşirelerime şu an Azalekası'nda verilmeyen Ümraniye Belediyesi. Evet Ümraniye'de bir sıkıntı var. Futbola mı yatırdılar parayı? Bir konuşalım arkadaşlarla. Yani belediye işleri ikram yetecek mi? İnşallah arkadaşlar. Milli eğitim son durumda. Milli güzel haberler geliyorum mevcut kardeşim. Sonunda getiriyoruz yani. Evet arkadaşlar. Kültür ve Turizme bakalım güvenlik görevlisi. İkramı ile riayet hediye yatmadı. Yatacak Tolga Bey. 1915 Ay, üye yönet değilsin Arkan'ca. Sen de söke söke e, hakkın için alacağız ve solacağız. İnşallah anca, ama şu anda mail ile şey yapıyoruz. E, mail ile haberleşelim. Evet. Arkadaşlar işte onun için söylüyorum. Milli Eğitim'de güzel haberler geliyor. Netleşir. Bir ay uzatıldı. Temmuz'un başında bir ay uzatıldı. resmi belgesi netleşecek. Maliye Bakanlığından. Ben direkt görüştüm. Oradan bilgi aldım. Geçlik Spor İl Müdürlüğü'nden 500 evet 950 tarihi 13 günlük üniversite. Hangi üniversite Sayın Enes Bey? Oo, çok güzel milli eğitimden her yerden ayın 8'i dedik yapmaya başladı arkadaşlar. Artık bunun sonu gelecek arkadaşlar. Evet belediyesini aramışsın evet aradım. Ee, arkadaşlar promosyonları da aldınız. İkramiyeleri de aldınız. Tekirdağ aradım. Arkadaşlar beni biliyorlar. Güle güle harcayın arkadaşlar. Milli da çalışıyorsun. Bizim de ikramileri yaptık. Çok teşekkür ediyorum yetkililere. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza hepsine çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. <gülüyor> ben de memurum Sayın Keser aynen. Memurlar ikinci planda kaldı haberiniz olsun ha. Arkadaşlar birkaç şeyler de var. Derya Hanım size de güle güle harcayın diyorum. Arkadaşlar şimdi ben çıkmak durumundayım. Çocuğumun karne durumu var. O yüzden ona gideceğim. Ee, karnesini alacak. Takdirleri almış galiba kerata. Evet. 52 günlük şeyi anlatacağım arkadaşlar. Onlarda İzmir yatmadı. Yatar. İzmir de biraz şeydir. Sakarya Milli Eğitim İkramiyeler yatmadı. Yatacaktır. Ya birçoğu yatmaya başladı arkadaşlar. Artık süreç başladı. Eğiteli kardeşlerimiz şu anda yoklar. 4 değerli işçi kardeşlerimize diyorum ki arkadaşlar güle güle harcayın aldığınız paraları. İnşallah daha çok güzel haberlerle karşınızda olacağım. Birçok hakkınızı söke söke yönetmelik olarak da aldık. Başardık. Bunun mutluluğu bana ayrı bir mutluluk getirdi ama videomda like ve abone olmayanlara da abone olsunlar. Lütfen arkadaşlar diğer arkadaşlarımızda da kanalımıza yönlendirin. Yapacağınız en iyilik kanalımızı güçlendirdiğinizde sizin Alkadro'ya geçişinizi de hızlandıracağım. Sizin 4B'ye geçişinizi oradan da 4A'ya geçişinizi hızlandıracağım. Ben buradan büyük konuşuyorum. Niye? Büyük bir kamuoyu oluşturuyorum. Tamam arkadaşlar. Ee, bu yüzden e, sizlere selam ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Ayrı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like'lar düşük görürsem gerçekten ben de hevesim yani beni de üzmeyin yani. O yüzden like'ları beğeni tuşunu patlatın. Abone de olmayan arkadaşlarımız abone olsunlar. Ve her biriniz birer üye veya beşer üye abone getirin. Tekrar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.